hemorayit rahatsızlığı var. Halk arasında bağlısızlığı geçiyor. Yani yakın çevremden çok değişik tavsiyeler aldım. Gres ya sürdü ne oluyor? Yani bu site <gülüyor> ve buna benzer siteler <gülüyor> umarım daha çok yayılır ve insanlar böyle yanlışlar yapmaz. Abi hani hemorayit ve gres arasındaki bağlantıyı ben çözemedim ama çözebilen arkadaşlar bazen bulabiliyor. <gülüyor> ve özellikle sizden rica ediyorum site içerisinde olmasa bile sosyal medyada ve internet üzerinde bu konuyla alakalı lütfen daha fazla şey yapabilirsin. şu şekilde. Doktorlar ilaç ederken hastaların hastalığını dikkate alarak mı ilaç çözdüler yoksa bir mesleğinin e, tercih etti yani verdiği doktorlara şu ilaçları yazarsanız bizim için daha iyi olur dedi ilaçları mı yazıyorlar merak ettim evet. Saç döküme problemi vardı benim ve e, doktora gittiğim zaman bana çok saçma bir şey söylediler dedim ki doktora e, girdim merhabalar dedim işte benim saç döküme problemi vardı dedim böyle bir, birkaç saniye gözüme falan baktı ondan sonra dedi ki e, mevsim değişikliğindendir dedi hiç herhangi farklı bir soru, herhangi bir test ya da ne bileyim vardır doktorlarının yaptığı şey bununla ilgili. Hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra doktor bey bir ilaçtı, kremdi, suan puan falan verir misin dedi. Eczaneye git, eczane sana şey yapar dedi, halleder dedi. Sonra ben de çıktım, gittim doğal olarak. Yani bu konuyla ilgili daha en azından doktor daha açıklayıcı bir şekilde davransaydı, açık bilgi verseydi bana yani meclisin değişikliğinden neden oluyor ya da belki de meclisin değişikliğinden değildir. Kendi saçımda bir problem vardı. Daha güzel bir açıklama yapsa çok daha güzel olabilir. Mesela top oynarken geniş küsümde şuan yırtıkçı onun için ameliyat bilmem. Onu sormak isterdim mesela ameliyat olmak gerekiyor mi gerekmez mi? Çünkü bazıları gerekmez da bazı doktorlar. O yüzden sormak isterdim yani tecrübeli bir doktor. Ee, Antidefesanlar yararlıdır. Yani hayatımızda ne tür etkileri vardır diye sorardım. Anladım. Daha, daha önce hiç onlandırınız mı antidefesan? Evet. Bu yıldırım evet. Sorum şu. Bronşit astım hastasıyım. Yaklaşık 6-7 sene önce bir tanık oluyordu. Ee, değişik doktorlara, değişik hastanelere müracaat ettim. Fakat tanık olulurken birçok problem yaşadım. Alerji testi yaptırdım iki farklı yerde. İlk yaptırdığım yerdeki alerji ile ikinci yaptırdığım yerdeki alerji, alerjik olan besinlerin listesi %100 farklıydı. Hangisi doğru diye büyük bir tenebiteşi. Teşhiste ilaç tedavisinde farklı farklı e, şeyler, e, ilaçlar kullandık. Bazılarına çok büyük reaksiyonlar gösterdiler, Yani e, çok farklı sonuçlar aldım. Kötü oldum yani. Gerçekten ilaçların içeriği kuruluyorlar mı? Tamam. Başka merak ettim. Bir soru var mı? Gereksiz tahminlerden çok sıkılıyorum. Teşhis koyamamalarından sıkılıyorum. Başka. Bence peygodlar ondan. <gülüyor> Niye niyet şeklinde yaptım. konuyu. Evet. Peki bu şikayet daha önce gittiniz mi doktora? Aynen. sefer aydın. Ne şey yaptı? Bu üçüncü, ikinci ameliyeti yapar İkinci Ikinci. Işkaltı, Atçı, Atçı işkaltı, Hızlı yürümeyelim. Gidip ilaç, hedeflerle gidersin. O kadar yaşadık.